Merhaba sevgili Webtekno takipçilerim. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kardeş şirketimiz olan Masomo'nun çıkarmış olduğu yani aslında bizim oyunumuz olan basketbol arenanın detaylarına gireceğiz. <gülüyor> Direkt oyunun ana ekranıyla başlayalım. Oyunumuzun adı basketbol aren arkadaşlar. İndirmelikleri açıklama kısmında yer alıyor. Oradan indirebilirsiniz siz de mobil cihazlarınıza. Biz her şeyden önce her zaman yaptığımız gibi abi. Bir maç yapalım hem siz bir oyunu görün hem mekaniklerini görün. Hem de lütfiyi nasıl yeneceğime tanık olun. İstiyoruz. Şu hareketin ne olduğunu biliyorsunuz. Biz çarpaçta de... zaten arkadaş olarak ekliyiz arkadaşlar. Birimizde evet. Android birimizde iOS cihaz var. Tabii ki de cross platform çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Bundan bahsetmeye bile gerek ben yok. Ben sana meydan okudum şu an. Kabul ediyorum. Başlıyor yanılmaz taktiksel oynayacağım arkadaşlar. Bakın benim oynayışımı iyi izleyin dünya şampiyonu olursunuz. İnanamayacaksınız ya. Gel. Win win. <gülüyor> Abi böyle baştan başlangıç yok, al sana. atat at, üçlük at. Üçlük, üçlük öyle güzel gelir ama bir smaç o ne lan? Smaç böyle basılır <gülüyor> kardeşim, öğren birazcık şu oyunu. <gülüyor> hey hey. enerjinin kalmadığı yerde topu böyle altı kere elinden alırım ters Ay. dönerim o smudge'ı basarım. Al. Karakter değiştirdim çünkü enerjin bitti. Bak sen üçlük atıyorsun, senin dört enerjin gidiyor, sen onun farkında değilsin. Off topu nasıl kaptım, herkes tanık mı? Ne Aa, yaptın ben lan? Yani? O yani ne lan? Karpuz gibi attı topu. Hop. Oy. Oy. Hiçbir şey yapmadan hmm. sayı attı. Hmm. Bloklama hmm. çok önemli arkadaşlar. Benim karakter uçuyor lan lütfen. Sen bana bu halinle neye blok atıyorsun lan? Suralım Gördüğünüz gibi gel. dünya şampiyonu olma yolunda emin adımlarla giderken... Çok uzaktan. Of çok Aa. güzel tipledim topu ya. Havada Her geliyor. Havada... Artır, ver şu topu artık. Havada deş geldi. şunu. Litre sen ne yapıyorsun? Ver şuradan bir sımacı bana. Maçta bitti bu arada. 23-16 çok basit bir gazete. Ben yeniyordum seni abi. Ne arayayım. Tabii aynen yeniyordum. Kesin yeniyordum. Şimdi arkadaşlar Lütfi'yle maçımızı yaptık. Bana soracak olursanız hakikaten bizim oyunumuz diye demiyorum. Gerçekten bunu samimi söylüyorum. Baya rekabetçi olmuş. Çok fena. Evet özellikle mekanikler arkadaşlar. Hani kafa topu 2'den bu yana baya bir geliştirilmiş. Oyun içinde çok daha fazla fonksiyon eklenmiş. Çok daha fazla hareket eklenmiş. Oyun beni çok net böyle yenme konusunda gaza getiriyor bu arada. Harbiden Şile çektim seni yeneceğim diye. Bence gel İbrahim abiye bağlanalım. onu. Sen bir İbrahim abiyle maç yap benim karakterle. Benim de Kesin güzel Çünkü oyunu yapan onlar. Sen başka türlü ikna almayacağım. Şimdi arkadaşlar Altay 1914 bizim patronun. Nick'i kendisine ekledim. Şu an karşıma rakip olarak eyvah, geldi. Eyvah eyvah. Yalnız benim bir tane süper gücüm açık. Daha süper güçleri açmamıştım. Oy. Dur be abi. <gülüyor> çak üstlüğü. Çağdaş çak çak çak. Oğlum bak çok top kayıp. Oho Oğlum. Çağdaş 20'ye 0 falan gelecek. Abi Nasıl aldı o topu benden i̇p ya? İp ip ip. Patron healim. O topu al benden seni dondurayım. O, o da, da, da beni dondurdu. Hadi bakalım. Büyüdü. İmkansız. Ben patladım. Başım dönüyor. Eğleniyor şu an sen de farkında mısın kardeş? Evet, patron şu an benle oyundaki en küçük karakterle dalga geçiyor. Hop! Bari bir smaç. Bari bir... ata attırmadı lan. <gülüyor> Onu da attırmadı. Ama bu ayıptır ya. İyi ki ben maç yapmadım <gülüyor> patronla söyleyeyim. Senin özel gücün yok mu? Ya yani ne özel gücü, özel güç gücün kaldı ya? Heh, bir tane, soya <gülüyor> bir tane attı. attık arkadaşlar. Üçlük. <gülüyor> Ela bir yere kadar biz de oyun öğreniyoruz. <gülüyor> ah, cismiş maçta bitirdi. Üçlük, üçlük, üçlük. Bu üçlük mü? İkilik. İki, ya İki, ne üçlüdür. Oğlum üçlük at biraz yetişemeyecan yenin. sen bir tane daha üçlük yedin. Ha kulen geldi karşısına. Top sarı oldu. Ay sayı attı. Eyvah şu an arkadaşlar Wet tarihinin Baya dalga, dalga geçiyor. Patron ben dalga geçiyor. an. sahnelerini <gülüyor> yaşıyoruz şu an. Ben size söyleyeyim. Oğlum bayağı dalga geçiyor bende. Ha ne oldu? Ha. Ne oldu Çağdaş? Ne oldu? Hey. Ona 26 oldu. Ne oldu? Ben karakter değilim. Enerjim bitti. Helal. <gülüyor> Enerj i̇şte Elal. bu tarihe yazılsın. cisilin en çabuk ya olur o kadar sonuçta yani 15'e 28 Yenilik. yenildik arkadaşlar Raim abiyle oynarken birazcık daha iyi anlamış rövanş istiyor lütfen bakalım ben de yenileceğim ben onu hesaplamak istiyorum şu an <gülüyor> ben de bayağı dalga geçti abi abi şu an Lütfi senin oynuyor senin özel gücün yok ki var oğlum daha açmamıştık işte onları yok. video diye ama patron, beni ya sen de onu dondur Dondur bak büyüdü dondur. Adamı dondur. Dondur. Abi senin adam zıplamıyor. Nasıl zıplamıyor? Bozuk mu benim adam? Bir <gülüyor> bak ya. o hadi lan gururumuzsun. O yalnız birine böyle temas etmeli bir altı <gülüyor> Aynen abi yani bir kötü hissettim. Ay aldı top. Nasıl aldı ya orada? Abi, Dondur. Bir rahat bir rahat. Çift 6 sayı attı abi. Üçlüyü 6'ya çevirdi. Hadi yeah. Dondur. Dondur. Adamın gibi. O, o da beni donduruyor abi. İşte böyle olmaz ki karşılıklı. Top oluyor. aranızda dönüyor. At bu smacını. Hadi <gülüyor> lan yeğenle lütfen. Abi nasıl? Patronun kullanıcı ismi Altay 1914. Varsa derdi olan eklesin. Eyvah Bak. ya. E, yandan, değiştirmişti. Yandan değiştireceğim. Şimdi değiştir. Ha. Ne istiyorum? Bu geldi, bununla idare et. <gülüyor> Lütfi sen biraz beceriyon ha bu işi. Abi 21'e şey yeniliyorum yani neyi beceriyorum? Bence dayan. beceriyorsun ya. Daha ne yapacaksın? Ya Bak sana adam her sürü <gülüyor> alıyor topla evinden ya. Lütfi fotoğaya giderken sayı yedi. Abi senin karakterlerin dandik Ben ne aldım? Aynen aynen. Benim telefonum da bozuktu. Ne <gülüyor> abi o patron ben artık ya. <gülüyor> Evet lütfi de yenildiğine göre arkadaşlar sizde İnden en azından göndereyim bari. oyunu iyi oynayan birinden oyunu izlediğinizi düşünüyoruz Bu anlamda içimiz rahat ama Lütfü benden daha fazla sayı attı Şimdi arkadaşlar bir de oyun içinde size oyunun özelliklerini anlatalım En iyi öyle anlatabileceğiz çünkü hani burada dışarıdan anlatmak birazcık daha zor olacak Oyundaki en önemli unsur enerji sistemi Nedir bu enerji sistemi? Mesela lütfü... üzerimizde yeşil bir bar var Öncelikle evet. enerji bu arkadaşlar Evet ve belirli değerlere göre alçalıyor Şimdi benim karakterim değişti Karakterinizin enerjisi bitmiş Oyun otomatikman karakterinizi değiştirmekle birlikte Mesela taktiksel olarak şunu seçip bu sayıdan sonra bu karakterin gelmesini de sağlayabiliyorsunuz. Mesela ikilik atarsam da bir enerji, enerji yok. Işte. Bu neyi sağlıyor? Evet oyunda enerjiniz fullken üçlük atma ihtimaliniz daha yüksek. Ama üçlük atmanın enerji karşılığı 4 bar. Aynen öyle. İkili katmanın enerji karşılığı 1 bar. Burada bir diğer anlatacağımız özellik ise dash özelliği. Yani şurada gördüğünüz hızlı koşma. Top sizin elinizdeyken rakiple şöyle karşı karşıya kaldığınız da zart diyonu geçebilirsiniz. Put diyonu tekrar geçebilirsiniz. Zıplıyorum dash yapıyorum. Bak gördün mü havada? En önemli stratejinizin karşı tarafın enerjisini bitirmek yönünde olmalı. Mesela burada adamın üçlük atacağı kesin. Blokladım mesela adamın dört enerjisi Enerji yine yok. gidiyor. Oyun arkadaşlar oynaması nispeten kolay ama oyunu iyi oynaması zor. Bunu söyleyebilirim. Vay be filozof de. oldum başımıza. Vallahi Şimdi şey. isterseniz biraz menüdeki olaylardan bahsedelim. Burada size iki şeyi anlatacağız. Zaten bu menüdeki pek çok şeye aşinasınız. Bunlardan bir tanesi süper güçler. Mesela Az önce Lutif söyledi ya, süper gücün yok diye. Burada siz süper güçlerinizi geliştirdikçe atıyorum şu alttaki slotlar açılıyor. Yani sen herhangi bir süper gücü 7 kere daha yükseltirsen 4. slotun da açılacak. Mesela buna bunu seçersin. Buna bunu seçersin. Artık benim karakterimde de 3 tane süper güç olmuş olur. Bu kısma baya hakim olduğunuzu düşünüyorum. Bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Takımın bölümümde arkadaşlar. Evdeki oyuncuları görebiliyorsunuz. Üstteki sıralamayı değiştirebiliyorsunuz. Koç meselesi biraz önemli. Oyuna ilk başladığınızda sıradan koçta başlıyorsunuz. Nadir koç ve Destanslı koçlar var. Bunlar şunu sağlıyor arkadaşlar. Sıradan koçunuz olursa oyuna iki oyuncu, oyuncu nadirdir. Üç oyuncunuz var. Destanslı bir koçsanız da dört, dört tane oyuncunuz var. Aynen. Kontratı da anlat abi madem. Mesela ben buradan bir tane daha kontrat alayım. Kontratta bu koçta yapabileceğiniz maç sayısı. Arkadaşlar bizim koçumuz destanslı. Envantere gelelim. İşte envanter zaten oyunlardaki en önemli yerlerden bir tanesi. Kozmetikle alakalı şeyler. Ama bence burada güzel olan taraf smaçlar arkadaşlar. Smaçlar normalde ilk oyunu açtığınızda bu kadar gelmiyor. Ancak yakında oyun içi etkinliklerle siz de bu smaçları göreceksiniz. Biz size gösterebilmek için hepsini açtırdık burada. Bunu da Aynen. belirtelim. Bir sürü güzel smaç animasyonu var. Size son altın anahtarı da veriyorum. Lütfi gibi tipleri yenmek için yapmanız gereken en önemli şey. Çarbaş gibi basit oyuncularla antrenman yapmak. <gülüyor> her sayıda arkadaşlar karakter değiştirip enerjinizi muhteşem bir şekilde optimize edebilirsiniz. Bir de benim gibi Lütfi bol bol kandırıp atıyorum. Adam topu havaya attığında topu dondurup adamın enerjisinin boşa gitmesini sağlayabilirsiniz. Mükemmel taktik. Valla billaha Şimdi bence artık diye. videomuzdan da ufak ufak tika. Bilir. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere elimizden geldiğince basketbol arenayı anlatmaya çalıştık. Yine oyunla ilgili kafanıza takılan bir soru olur vesaire olur. Yorumlar bölümünden yazın. bekliyoruz. Aynen görüşlerinizi de bildirin arkadaşlar. Hep beraber orada bir değerlendirelim. Bizim kullanıcı isimlerinizi gördünüz. Ekleyin. Girdiğiniz müddetçe müsait olduğunuz müddetçe zaten biz de sürekli oynuyoruz. Beraber de kapışırız. Aynen bu arada oyunun indirme bağlantılarını da açıklama kısmına bıraktık arkadaşlar. Oradan tıklayarak indirebilirsiniz. E bizim için güzel bir gün arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Sonuçta Türkiye'nin böyle güçlü bir mobil oyunun çıkarmanın sizlerle birlikte bu başarıyı imza atmanın gururu içerisindeyiz. Sizlere de tekrar buradan Webtekno YouTube kanalı olarak bütün emekleriniz için teşekkürlerimizi iletelim ve görüşmek üzere. Diye. Görüşmek üzere. Ekrandaki e bağlantılardan bambaşka başka <gülüyor> Webtekno videolarına ulaşabilir, ayrıca ben ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.